Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar Mayıs 2023 yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili terazi burçları geçtiğimiz iki ay boyunca malum süreçlerden dolayı kanalında rutinleri aksadı. Eskisi kadar video paylaşımı yapamadım ve aylık yorumları paylaşamadım. Ama sizlerden yoğun istekler geldiği için aylık yorumları bu ay programım sıkışık olmasına rağmen e, kanala eklemeye karar verdim. Ve Mayıs ayı da oldukça kritik aylardan birisi olduğu için bu ayı değerlendirmek istedim. Aslında 2023'ün gerçekten bütün ayları kayda değer nitelikte. 2023 kendisi başlı başına tam anlamıyla bir sıfırlanma senesi. Zaten farkındasınızdır. Özellikle Ocak ayı yani retrolar ayı bittikten sonra Şubat ayı itibariyle ne yazık ki 2023'ün acı yüzüyle karşı karşıya kaldık. Ama birçoğumuz açısından da süreci devam eden birçok arkadaş açısından da ee, gerçekten hak edişlerin satürn balık süreciyle beraber e, etkin olduğu bir yıl da olacak. Şimdi e, Mayıs ayını değerlendireceğiz. Çok fazla girişle sizi boğmak istemiyorum. Ama Mayıs ayına geçmeden önce Nisan ayına şöyle bir e, kabaca bakmamız gerekiyor. Biliyorsunuz 20 Nisan tarihinde Koç burcunun 29 derecesinde bir güneş tutulması yaşandı. Bu tutulma tabii 29 derecede yaşandığı için hali hazırda yine boğa burcu etkisindeydi ama özellikle siz sevgili terazi burçları için ufak ufak bir takım sinyaller verdi. Önümüzdeki süreçte yani e, bir buçuk yıllık döngüde ilişkiler, evlilikler, ortaklıklar karşınıza çıkan insanlar, hayatınızdan çıkan kişilerle alakalı oldukça kritik bir döngünün başlangıcında olduğunuza dair. Bir sinyal de bu. E, biliyorsunuz e, 2023'ün ortasından itibaren artık Ay düğümleri burç değiştirecek ve e, sizin 1. E, ve 7. ev aksınızda ilerleyecek bundan sonraki tutulmalar. Ama bir taraftan da tabii ki 2. ve 8. evlerde aktivasyon devam ediyor. Yani akrep ve boğa hattında. E, Mayıs ayı da bunlardan birisi olacaktır. Tutulma sonrasında da e, boğa burcunda Merkür retrosu başladı. Sizin de 8. evinizde başladı. Bu Merkür Retrosu özellikle borçlar, alacaklar, verecekler, yatırımlar, kazançlar, gelir gider dengesi, desteklenmek, desteklemekle alakalı temalar noktasında oldukça önemli bir döngü. Tabii Merkür Retro olduğu için yeni bir borca girmeyi, yeni bir yatırım yapmayı, yeni bir girişim veya ortaklık içerisinde bulunmayı pek tavsiye etmiyoruz Mayıs ayının önemli bir kısmı boyunca. Ancak geçmişten gelen hak edişler, alacaklar veya ödenmesi gereken borçlar varsa da bunlarla ilgili e, harekete geçmek gerekecektir. Ve hak edişleriniz varsa bunları da tabi ki alacaksınızdır. Ayın özellikle 15'ine kadar etkin olan e, bu süreçte. Bununla beraber bu ayda e, oldukça önemli gökyüzü etkileşimleri var. E, Mayıs ayı yorumlarına geçeceğim ama kanalla ilk defa karşılaşıyorsanız veya henüz abone değilseniz. Abone olarak desteklerinizi sunarsanız şimdiden videoyu beğene tıklar ve geçtiğimiz süreçte yaşadıklarınızı yorumlarda paylaşırsanız çok mutlu olurum. Kanala ayrıca destek olmak isteyenler katıl veya teşekkür butonunu da kullanabilirler. Bununla birlikte beni instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz dedikten sonra hemen. Geçmek istiyorum arkadaşlar. Ee, şimdi Mayıs ayı oldukça önemli bir ay. Özellikle hemen 1 Mayıs tarihinde yani Mayıs ayımız başlar başlamaz Plüton retro hareketine başlayacak. Biliyorsunuz Mart ayında e, Plüton artık Oğlak Burcu'ndaki seyrini tamamlayıp Kova Burcu'na geçmişti. Ve önümüzdeki yaklaşık 15-16 yıllık döngünün başladığını işaret etmiştik. Ama e, tabii ki Plüton çok ağır hareket eden bir gezegen ve retrosuyla beraber de aslında bu yıl ufak bir fragman ve sonrasını tekrar bize 2022'yi hatırlatacak döngüler yaşatacaktı. Asıl geçişin 2024 itibariyle olacağından bahsetmiştik. Şimdi ise burada Plüto henüz bir derece bile ilerleyememişken tekrar retro hareketine başlıyor. Tabi Brüt'ü geçtiğimiz yıllarda oğlak Burcu'ndaydı. Sizin haritanızda 4. evde özellikle tabi ki 15-16 yıllık bir döngü olduğu için aile büyükleri, evden yuvadan ayrılma, evlenme, boşanma, taşınma, belki ülke değiştirme, şehir değiştirme gibi temaları yoğun bir şekilde deneyimlemiş olabilirsiniz. Ebeveynlerle alakalı büyük dönüşümler deneyimlemiş olabilirsiniz. Burada halledilmesi gereken ufak tefek detaylar kaldı bu detayları size hatırlatmak için Plüton retro hareketine başlıyorum. Önümüzdeki aylarda özellikle ailenizle alakalı, ebeveynlerinizle alakalı, yaşadığınız memleket yuvalı alakalı Bilansa 2022'nin son aylarında size gösterilen ama sizin görmek istemediğiniz veya dönüştürmek istemediğiniz temalarla alakalı ufak bir hatırlatma yapılacak. Sonrasında Plüton artık 5. evinize doğru ilerleyecek. Siz de destekleyecek terazi burçları güçlü ve dönüştürücü aşklar dönemi sizin için başlıyor. Oldukça yaratıcı ve oldukça heyecanlı bir süreci önümüzdeki 15 yıl boyunca yaşayacaksınız. Ama öncesinde tabii ki bu ufak meseleyi halletmeniz gerekiyor. Şimdi Mayıs ayında ilerlediğimizde 4 Mayıs tarihinde Venüs-Neptün karesi ve 5 Mayıs tarihinde Venüs-Jüpiter arasında bir seksler açı oluşacak. E, İkizler Burcu'ndaki Venüs tabii ki sizi de destekliyor 9. ev alanlarında. E, bununla beraber tabii 7. ev ve 9. ev hattında özellikle eşle e, ortakla paylaşım veya e, bir seyahate çıkmak e, veyahut e, yeniden ilişkiyi canlandırmak, yeni bir ortaklık kurmak e, eğer Avukatlık veya hukuki dosyalarınız varsa yani hukuksal meseleleriniz varsa bunlarla ilgili de şanslı etkileşimler söz konusu olabilir. Ama Neptün'ün 6. evdeki karesi özellikle şunu da size söylüyor. Yani sen hayatında bazı rutinleri değiştirmelisin. Hayatını organize etmelisin. Aksi halde o gitmek istediğin yola doğru gitmek, evet bir şans bile olsa, bir fırsat bile olsa senin için zor olacaktır. Bununla alakalı düzenlemeleri yap diyor. Yani biraz böyle hani dağıldıysanız son zamanlarda, işte yattığınız saat, kalktığınız saat, hayat rutinleriniz, alışkanlıklarınız vs. bunları düzenlemeniz daha yerinde olacaktır. Bunun sinyallerini veriyor. 5 Mayıs tarihinde Akrep Burcu'nda bir ay tutulması var. 14 derece Akrep Burcu'nda meydana gelecek. Şimdi bu tutulma ya dahil bir video çekeceğim elbette ama açıkçası bu derecelerde meydana gelen tutulmalardan da dolunaylardan da çok hoşlanmıyoruz arkadaşlar. Çünkü en son Kasım 2022'de Boğa burcunda bu derecelerde bir tutulma yaşadık ve biliyorsunuz Şubat ayında da Aslan burcunda yine bu dereceleri tetikleyen bir dolunay yaşadık. Her ikisinde de yaşanan süreçler malumunuz. E, o yüzden bu dereceler ve bu derecelerde bulunan sabit yıldızlar açısından e, çok daha böyle hepimiz için iç açıcı bir süreç olduğunu söylemek mümkün değil açıkçası. Ama e, tabii ki farklı burçlarda meydana geliyor. Ev sistemleri değişiyor. Bu açıdan sizin haritanızda ikinci ev ve sekizinci ev hattını tetiklediği için. Özellikle kendi kazançlarınız, kendi aileniz, kendi sahip olduklarınızla alakalı bir sorgulama süreci içerisinde olacaksınız. Yani ben ne kazanıyorum, ben ne hak ediyorum, karşılığında ne değer görüyorum. E, bir şekilde dengeyi sağlayabiliyor muyum? Alma verme dengesini. Bununla beraber... Ee, belki bir çoğunuz işinden ayrılacak, emekli olacak, işiyle alakalı sorgulamalar yapacak eğer hak ettiği yerde olmadığını düşünüyorsa. Ve borçlar, bütçe dengesiyle alakalı önemli bir planlama gerekebilir sizin adınıza. Zaten geçtiğimiz yıllarda bunların sinyallerini aldınız. Artık yavaş yavaş bu durumları toparlamanız gerekiyor. Yani size ait bir şeyler yapabilir. E Kurmanız veya size ait olduğunu düşündüğünüz bir takım şeylerden vazgeçmeniz de gerekiyor olabilir paylaşmak adına paylaşmak bu süreçte sizin için çok kıymetli 7 Mayıs tarihinde Venüs Yengeç Burcu'na geçiyor tabi Venüs'ün Yengeç Burcu geçişi biraz e, özellikle geleceğinizle alakalı konularda zaman zaman şanslar yakalarsanız da sizi zorlayabilir yani kariyerinizle alakalı iş hayatınızla alakalı bir takım fırsatlar elde edebilirsiniz. E, hayatınızda önemli kadın faktörleri söz konusu olabilir. Hayatınıza dahil olan sizi yönlendirebilecek, sizi destekleyebilecek e, bunlarla ilgili de pozitif gelişmeler yaşanabilir. 13 Mayıs tarihinde Güneş, pardon Venüs Satürn üçgeni var. Venüs 6 derece engeç burcuna kadar ilerlemişken Satürn'de 6 derece balık burcunda. Yani 6. eviniz 10. eviniz özellikle kariyerle alakalı bir takım sinyaller veriyor. Yani yeni bir ortaklık kurmak, yeni bir işe girmek, uzun vadeli bir iş başvurusunda bulunmak, kurumsal bir yere bir şekilde... Dahil olmak, buradan bir haber almak, dediğim gibi belki bir kadının desteği, belki parasal anlamda, mali anlamda size daha iyi gelecek bir e, ortaklık veya birlik söz konusu olabilir. Ama sizin çok çalışmanız, çok emek vermeniz gerekecektir bu süreçte Satürn 6. evinizde ilerlediği için. Evet... E 15 Mayıs tarihine geldiğimizde ise Merkür Retrosu bitiyor. Merkür 5 derece boğa burcuna kadar gerilemişken tekrar düz seyrine başlayacak. E, bu güzel haber. Özellikle tabii zihnimiz Merkür Retrolarında biraz karışıyor, bunalıyor. Ne istediğimizi tam bilemiyoruz. Biraz bir uyuşukluk oluyor veya işte geçmiş konularla çok fazla haşır neşir oluyoruz. Şimdi Merkür'ün tekrar 8. Eninizde Düz Seyri'ne başlamasıyla beraber parasal gündemler ve paylaşımlarla ilgili yapılması gerekenleri anladınız. Sistem size hatırlattı diye düşünüyorum. Artık bu konuda yeni ortaklıklarda, girişimlerde veya borçların ödenmesi, düzenlenmesi adına yeni bir takım faaliyetlerde bulunabilirsiniz. Evet 16 Mayıs tarihine geldiğimizde bu ayın ikinci önemli olayı e, Jüpiter transit olacak. Jüpiter biliyorsunuz geçtiğimiz Mayıs ayından bu tarafa Koç burcunda sizin 7. evinizdeydi. Aslında ilişkilerle alakalı her ne kadar krizleri büyütse de bazı yeni kadarsel ilişki fırsatları da getirdi karşınıza. Şimdi ise Jüpiter 8. 8. evinize doğru ilerliyor 7. evimizden çıkarak ve Jüpiter boğa burcunda özellikle bazı burçlara ciddi mali şanslar da getirecektir. Bu bağlamda Jüpiter'in 8. evinize geçişiyle beraber eğer ortaklı girişimlerle ilerlerseniz gerçekten haritanızda destekliyorsa çok güzel kazançlar Yatırımlar sağlayabilirsiniz. Ee, bilhassa tabii ki bu süreçte birlikte ilerlemek önemli olacaktır. Ama tabii haritada sert açılar varsa büyük para çıkışları dolacaktır. olacaktır. Kimisi için boşanma, nafaka, tazminat gibi. Ee, burada haritada detaylarınız önemli. Özellikle böyle süreçler yaşayanlar varsa e, bilhassa terazi burçları için söylüyorum. Danışmanlık alabilirsiniz. Yani bu Jupiter Transit'i nasıl çalışacak haritanızda diye. Ee, burada tabii... E, Büyük paralar, başkaları kaynaklı paralar, örneğin e, ekonomistsinizdir, bankacısınızdır, birilerinin paralarını yönetiyorsunuzdur veya eşinizin mali durumuyla alakalı gündemler vardır. Bunlarla ilgili gelişmeler ve şanslar yakalanabilir. Önümüzdeki bir yıldan bahsediyorum. E, tabii ki harita detayları önemli olacaktır. 18 Mayıs tarihinde Jüpiter henüz boğa burcuna yeni geçmişken Plüton'la kare yapıyor. İşte bu biraz sıkıntılı. Plüton aslında bu yıl e, birçok burçla yaptığı transitlerde sıkıntı yaratıyor. Sıkıntı derken aslında dönüşüm için bizleri zorluyor arkadaşlar. Çünkü Plüton bu yıl boyunca 29 derece oğlak, 0 derece kova, tekrar 29 derece oğlak, tekrar 0 derece kova gibi analitik derecelerde gezinip, Diğer gezegenlerle transit yapacağı için bir şeyi bitir ve başlat. Tekrar bitir, tekrar başlat gibi temaları bize hatırlatıyor. Şimdi 8. ev ve 5. ev. Burada tabii büyük riskli bir yatırım içerisindeyseniz dikkatli olması gerekiyor olabilir. Çok büyük riskli ortaklıklara girmemeniz gerekiyor. Veya gerçekten sizi derinden etkileyecek bir aşk. Özellikle tutkularınızın, arzularınızın ön plana çıkacağı, hayatınıza birden giren, bomba gibi giren bir enerji ve etki. Sizi biraz zorlayabilir, böyle feleğiniz biraz şaşabilir arkadaşlar. Ee, veya hiç beklemiyorsunuzdur, çocuk sahibi olduğunuzun haberini alırsınız, bütçenizle alakalı sıkıntılar vardır. Veya karşınıza çok güzel bir şans çıkar, bir yatırım fırsatı çıkar ama işte hani yerim dar dersiniz böyle etkiler olabilir. Sistem bir şekilde sizi sıkıştırıyor, bir yandan heyecanlandırıyor, bir yandan kaygıya sürüklüyor açıkçası. Dediğim gibi burada kişisel haritalar daha çok önem arz etmekte. 19 Mayıs tarihinde boğa burcunda bir yeni ay var, 28 derece boğa burcunda meydana gelecek. E, bu derecelerde Algol sabit yıldızı var biliyorsunuz buralara yakın. Ve 2021 Kasım ayında burada bir tutulma yaşanmıştı. Yani Algol, Sabit Yıldız'ın aktif bir şekilde etkili olduğu bir tutulma yaşanmıştı. O tarihlere şöyle bir dönüp bakın, bir nostalji yapın bakalım. Hayatınızda ne gibi değişimler olmuştu? Neyi kapatmıştınız? Neyi tamamlamıştınız? Hangi konuda güç elde etmek veya manipüle etmek istemiştiniz karşınızdaki insana? Şimdi burada 8. evinizde meydana geldiği için bu yeni ay. Bir hasta bir güç elde etmek, birinin vasıtasıyla bir güç elde etmek veya bir ortaklık vasıtasıyla bir güç elde etmek, ortaklı yeni bir girişime girmek veya bir borcu tamamen kapatmak veya bir evliliği sonlandırmak, bir ortaklığı sonlandırmak gibi başka insanların da işin içinde olduğu durumlara dair yeni kararlar evresindesiniz ve bununla alakalı da yeni bir takım gelişmeler olacağını ifade edebiliriz. Evet, 20 Mayıs tarihinde Mars Aslan Burcu'na geçiyor. Mars'ın Aslan Burcu geçişinden hemen sonra 21 Mayıs tarihinde Plüton'la bir karesi var. Şimdi e, Mars Plüton, e, pardon, karşıtlığı var arkadaşlar, özür dilerim. Mars Plüton karşıtlığı tabii ki çok da hoşumuza giden, çok keyifli bir açı değil. Özellikle hepimiz için, bütün kolektif için zorlayıcı etkiler, patlamalar, büyük olaylar, e, Agresyonun had safhaya çıkması, öfke krizleri, yangınlar e, gibi temaları tetikleyebiliyor. Burada e, sizin haritanız açısından baktığımız zaman süreci. 5. ve 11. ev hattında özellikle aşk hayatınızla alakalı çok tutkulu bir ilişki belki hani çok fazla önünüzü göremediğiniz ama bir şekilde içinde bulunmak istediğiniz tutkulu ve size zarar verebileceğini düşündüğünüz bir ilişki modellemesi olabileceği gibi çocuklarla alakalı krizler veya risk aldığınız konularla ilgili bir takım sorunlar, sıkıntılar, sosyal çevre ve arkadaşlık çevresi ile alakalı agresif olaylar yaşatabilir size. Yine tabii ki ee, çok fazla kalabalıklarda bu dönemde bulunmayın, çok fazla e, riskli alanlarda boy göstermemeye çalışın ve öfkenize hakim olmaya çalışın. Şimdi akabinde 21 Mayıs'ta Güneş İkizler Burcu'na geçiyor ve hemen Püriton'la da üçgen yapıyor. Aslında bu destekleyici bir görünüm. Yani Mars'ın o yoğun enerjisini Güneş sayesinde biraz daha üzerimizden atıyoruz. E, Güneş'in İkizler Burcu'ndaki etkisi tabii 9. evinizden de bir destek veriyor. 5 ve 9. ev bandında yani burada belki yeni bir aşka yerken açıyorsunuz ama sosyal çevreniz engel oluyor, arkadaşlarınız engel oluyor veyahut e, hayallerinizle, hedeflerinizle alakalı bir çelişki durumu var. Ama bir taraftan da aynı zamanda e, size İyi geleceğini biliyorsunuz. Belki bu ilişki, bu yatırım, bu proje her neyse size iyi gelecek ve bugüne kadar hayatınızda denemediğiniz bir şey ve başka bir alandan destekler de görebilirsiniz. Yani yer değiştirmek, şehir değiştirmek, çocuklar için belki tercihler yapmak, çocuklar için şehir değiştirmek veya seyahate çıkmakla alakalı temalarda da desteklendiğinizi söyleyebilirim. Evet, şimdi Mayıs ayının son haftasına geldiğimizde enerjiler biraz sert. Hepimiz için sert. Bunu baştan peşin peşin söyleyelim. Mars'ın Aslan Burcu geçişinden sonra 11. evinizde. Özellikle son hafta, Mayıs ayının son haftası. Sakin kalın, Arkadaşlıklarda tartışmalar olabilir dediğim gibi gelecekle alakalı artık bir yol çizmeliyim, artık bana yapılan haksızlıklar üzerimden atmalıyım, gerekirse savaşmalıyım, gerekirse hakkımı aramalıyım gibi bir e, durum olacak. E, tabii 11. biraz daha toplumsal olayları da sembolize ettiği için belki toplumsal olaylara gösterdiğiniz agresyon, reaksiyon, sosyal medyadaki sinirli ve öfkeli halleriniz e, başınıza dert açabilir. Bilemiyorum daha aktif olmanız gerekebilir. Burada özellikle 23 Mayıs'ta Mars'ın Jüpiter'le karesi, 26 Mayıs'ta Mars'ın Ay düğümleriyle karesi ve 28 Mayıs tarihinde Güneş-Satürn karesiyle beraber çok gerilimli bir hafta var arkadaşlar. Mayıs ayının son haftası hepimiz için çok gergin. Şimdi burada sizin açınızdan baktığım zaman özellikle yatırımlar, ortaklaşı yatırımlar veya işte dediğim gibi belki de yeni bir aşk durumu veya konusu var ama çok tehlikeli veya krizli olabilir bir şeylerden vazgeçmeniz gerekebilir. Yeni bir proje ise, büyük bir sermaye ortaya koymanız gerekebilir. İşinizle alakalı değişimlerse, ise, birilerinden destek, destek bekliyorsanız veya sosyal çevrenizle alakalı bugüne kadar destek olduğunuz arkadaşlarınız, dostlarınız size sırt çevirdiyse, bunlarla ilgili sıkıntılar da olabilir. Bir şekilde işin içindeyken çıkılması zormuş gibi hissettirecek durumlar var, krizli durumlar var. Ama Özellikle tabi bunlar geçici etkiler. Bunu düşünün. Mayıs ayının son altısı daha sakin kalmaya çalışın. Biten kopan şeyler varsa bırakın kopsun. Zaten Kuzey Aydın 8. evde yani bir şekilde sizin gerçekten yanınızda olacak. Sizi gerçekten destekleyecek insanlar zaten yanınızdadır. Bu açıdan bakmaya çalışın. Kopan dostluklar arkadaşlıklar varsa da izin verin gitsinler. Akabinde Güneş Satürn Karısı ile beraber baktığım zaman 6. ev ve 9. evde Belki de iş hayatınızla alakalı değişimler var. Belki de gerçekten artık bir şeylerden kaçıp uzaklaşmak istiyorsunuz. Ee, yeni bir şey kurayım, yeni bir sistem kurayım, bunun için çalışayım yani. Bugüne kadar çalıştıklarım bana e, olumlu şekilde geri dönmedi. Ben de en azından bana iyi gelecek şeyler için çalışayım gibi bir algınız da var. Bununla alakalı da zaten bir takım sinyaller alacaksınız. Gerek iş hayatınız olsun, gerek özel hayatınız olsun bu şekilde hissedeceğinizi düşünüyorum sevgili teraziler. Yani Mayıs ayı açıkçası biraz zor hepimiz için ama. Ee, sizin için nispeten daha e, pozitif de olabilir. Mayıs ayı etkilerimiz bu şekildeydi. Buraya kadar dinlediyseniz videoyu beğene tıklarsanız hala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Yine yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Danışmanlık ve iletişim için instagram opikusastroloji hesabı veya opikusastroloji.com adresini kullanabilirsiniz. Güzel bir ay olmasını diliyorum. Sevgiler, hoşçakalın.